Filmde ilgi merkezini nasıl yaratacağız? Gerçekten filmin içerisinde ilgi merkezini üretmek acaba nasıl oluyor? Haliyle ilk aklımıza gelen herhalde aydınlatma. Bazı yerlerin net olması, az önce de söylediğim gibi bazı yerlerin biraz daha aydınlık içinde olması ya da bazı yerlerdeki tonların daha özenle işlenmesi ya da Sesin daha belirgin olarak belli bir noktadan gelmesi ilgi merkezini üretebilir. Ancak özellikle kişiler arasındaki ilgi merkezini düşünürken lütfen şu üç noktaya dikkat edin. Bunlar karakterler arasındaki bakış uyumu, karakterler arasındaki hareket uyumu ve karakterler arasındaki pozisyonu.